Bak güzel kardeşim artık onlar yetişmez. Biliyorsun, anne hani zaten az zaman kaldı. Yetişmez. Şimdi şu konular çok önemli. Bunlar olmazsa olmaz hani. Bunları lütfen çöz. Aman boşver. Zaten okuyanda bir şey olmuyor. Okuyanları da gördük hani. Okuyan ne okuyanlar gördük. Ne oldular? Ne oldular? Söyle. He? Kardeşim Tiktok çekin ya. Başka bir şey yapmayın. Tiktok çekin zaten rengin olursunuz. Tiktok çekin. Herkese selamun arkadaşlar. Evet herkes farklı bir şey söylüyor. O bunu yap diyor. Bu bunu yap diyor. Ee, bunlardan sıkıldık değil mi? Gerçekten hepimiz sıkıldık. Zaten az bir zaman kalmış. Sınavın stresi, sınavın baskısı, aile baskısı. Oğlum bunu çalış, kızım şunu yap. Lan yeter be. Biraz bizi bir salın be. Vallahi biraz bizi bir salın be. Hepsi bir şey söylüyor. Hepsi ayrı bir dert. Lan hangisini yapacağım, hangisini yapmayacağım. Kafam karışık, senin kafan karışık. Herkesin kafası karışık. Hangisini yapsak? Yeminle şaşırdık. Böyle bir şey yok. Bu kadar, bir öğrencinin üstüne bu kadar gidilmez değil mi? Bu kadar gidilmemesi gerekiyor. Bunların hepsini böyle bir kenara atın, en iyisini siz bilirsiniz. Kendinizi en iyisi sanırsınız, başka kimse değil. Kimse değil. Konuların yetişmiyor mu? Yani çok mu konum var? Önemli olan konulara bak, ayır. Seyit içinden en çok çıkan konulara ona göre çalış. Okuyanda bir şey olmuyor mu diyorlar? Bunlara bakın şu kısım, %95'i okumamışlar zaten. Peki, bu kişilerin sizlerin hedeflerinizden, en önemlisi hayallerinizden alıkoymasına izin veriyor musunuz siz? Yani niye vereceksiniz ki? Kim ki onlar? Hani ne hakla size karışıyorlar? Ne hakla diyorlar ki? O koyanda bir şey olmuyor zaten. Toktik konusuna pek bir şey bir <gülüyor> Şaka lan şaka. Yani çok söylenecek şey var Toktik hakkında. Gerek yok. Hani burada şey idiot idiot hareketler yapmama gerek yok yani. Saçma sapan hareketler yapıp sizlere sergileyerek bunları yani izleyen İzleyen kitle ayrı bir şey zaten, hani o kısmı izleyen kitle ayrı, çeken ayrı, izleyen ayrı bir şey, şey artık o şey kısmını siz doldurun, oraya ben de oraya sıfatı siz ekleyin. Arkadaşlar kendinizi bu kadar kasmayın, sınav gelip geçici bir sınav. Zaten şimdiye kadar çalışmışsan çalışmana devam et, az daha sıkacaksın olacak, şey. zaten, az kaldı şurada, iki ay bile değil. Ama işte yok bu benim hayatımın sınavı, buna gireme, ne oluyor, ne oluyor? Kendine bir gel, yani ne olacak ki, bu sınavı masa ne olacak? Kadansan eyvallah. Kadanmasan ne oldu Hayatın ölüp gidiyor musun? Bir daha girersin. Ama şu an sizi demek istediğim mezuna bırakın vesaire değil. Sadece sınavı aşırı derecede ciddiye aldığınız zaman hayatınızda bazı şeyler kötü gitmeye başlıyor artık. O yüzden sınavı aşırı derecede ciddiye almayın. Dozunda, her şey dozunda güzeldir. Sen burası dozsa sen böyle alınca stres yapıyorsun. İşte yok ee, derin dökülüyor, yok tırnakların kırılıyor. Yok ne bileyim bir şeyler oluyor. Bir sürü saçma sapan stresten oluşan hastalıklar var yani. Bende birkaç tanesi var. Ben de ilk seferde çok kasmıştım. Kasmayın. Buradan büyükler izliyorsa onlara da söyleyeyim. Öğrencilere çocuklarınıza lütfen bu kadar ağır bir şekilde baskı yaparak şey yapmayın. Bu sene kaslanacaksın. Sakin. O da öğrenci ya. Relax zaten virüs var pandemi var işte. Bir okula açılıyor bir okul kapanıyor. Dershane açılıyor dershane kapanıyor. Zaten kafaları allak bulam. Yani sizin tam olan yanınızda olmanız gerekiyor. Kötü zaman dedikleri zaman bu zaman işte. Şu an öğrencilerin yanında siz olacaksınız. Çocuklarınıza iyi bakın. Ve siz diğer arkadaşlar. Kendinizi aşağı derecede hırpalamayın. Çok kasmayın. Dediğim gibi her şey dozunda güzeldir. Sınavı dozunda ciddi alın. Dozunu aşmasın. Sınav heyecanınız da dozunda olsun. Sınav heyecanı da dozunda kaçınca sıkıntı oluyor. Mesela ben sınav esasında heyecanımı fazla yaptım. TC kimlik numaramı kodlarken bir baktım böyle bir dakika duraksadım. Gözümü açtım kapadım. Baktım. O ölsevme saatine artık bakarken bulanık olmaya başladı. Sonrasında zaten bu gözlük almaya başladı. Diğeri yani de burada zaten. Hani çok stres yapmayın. Çok heyecan da yapmayın. Hayatınızda geri dönüşü olmayan şeyler ortaya çıkacak. Yani gözlükte nasıl geri dönecek? Var ameliyatlarda. Hani bunun gibi farklı şeyler de olabilir yani. O yüzden sizden tek isteyeyim. Aşırı da ciddiye almayın. Dozunda, Bak dozunda güzeldir. Çalışıyorsanız normal şekilde e, arttırabiliyorsanız arttırarak devam edin. Ama işte bu sene olmayacak. Kendi kendinizi kale işten fethetmeyin ya. Ya ben yapamıyorum, edemiyorum. Bunu zaten söyledikten sonra yapamazsın ki. Ama ben kendime yapıyorum. Ben bugün çok güzel bir gün geçireceğim dedikten sonra iş bitmişti bak. Orada sen söylüyorsun, kendine komut veriyorsun. Bir kendine 40 kere de ki işte ben hasta olacağım, ben hasta olacağım. Bir zaman sonra çok kötü olmaya başlıyorsun. Ama ben mesela bugün, bugün... Kalktım sabah, mükemmel şarkılarla, mükemmel müziklerle Kendimi motive ettim ya Çok hani müziği açıyorum, eğleniyorum böyle Siz de öyle yapın Müzik olur veya dışarı çıkarsınız Gökyüzüne bakarsınız, balkona çıkarsınız Biraz yasa yasak var şu sıralar Video çektiğim sırada yasak var Balkona çıkarsın, yukarı çıkarsın, dama çıkarsın Bazıları damın ne demek olduğunu bilmiyor Eee şey Evin en üst katı, çatı katı o, Normalde bazı yerlerde açık, apartmanlarda çok yok sanırsam bilmiyor o kadar Cahil Dinç. Neyse, karde de çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İsmail Demir. Umarım işinize yaramıştır. Lütfen kendinizi çok yıpralamayın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.